Bir üçgenin taban uzunluğunu ve yüksekliğini biliyorsak alanını da hesaplayabiliriz. Bunu çoğunuz hatırlıyorsunuzdur tahminen. Mesela buradaki üçgenin tabanının uzunluğu b diyelim ve buna da yükseklik h diyelim. Bu üçgenin alanının taban ve yüksekliğin çarpımının 1 bölü 2 katı olduğunu biliyoruz değil mi? Eğer taban 5 ise ve yükseklik de 6 ise alanımız 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 6'ya eşit olurdu, yani 15 olurdu. Bunu hesaplamayı hepimiz biliyoruz. Ama diyelim ki üçgenin yüksekliğini vermediler ve sadece kenarlarını biliyoruz. Kenarlarının uzunluğunu biliyoruz. Peki bu üçgenin alanını bulabilir miyiz? Nasıl hesaplayacağız? Sadece kenarlarının uzunluğunu bildiğiniz bu üçgenin alanını nasıl hesaplarsınız? Güzel. Bunlar A, B ve C kenarları olsun. Bu üçgenin alanını nasıl hesaplayabiliriz? Cevabı şu, Heron formülünü kullanacaksınız. Bu formülün ispatını bu videoda yapmayacağım. Daha sonraki videolardan bir tanesine bırakıyorum. Bu ispat için gerekli olan her şeyi çok yüksek ihtimalle biliyorsunuz. Pisagor teoremi ve bol miktarda cebir. Ama ben şimdilik size sadece formülü ve bu formülü nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Umarım siz de çok kolay ve hatırlanabilir bulursunuz. Heron formülünde ilk önce s'nin değerini bulmamız gerekiyor. s bu üçgenin çevresinin ikiye bölünmesiyle bulunur. a artı b artı c bölü 2. İşte bu s. Önce s'yi bulun ve sonra üçgenimizin alanı s çarpı s eksi a çarpı s eksi b çarpı s eksi c'nin kareköküne eşit olacak. İşte Heron formülü bu kadar basit. Bunu kullanarak üçgenin alanını bulabilirsiniz. Tabii biraz zor görünüyor. Özellikle de taban çarpı yüksekliğin 1 bölü 2 katı formülle göre daha karmaşık, biraz daha zor göründüğü bir gerçek. Ama birkaç örnek çözersek o kadar da kötü olmadığını göreceksiniz. Kenar uzunlukları 9, 11 ve 16 olan bir üçgenim var. Yüksekliği bilmiyoruz. Şimdi Heron formülünü uygulayarak bu üçgenin alanını bulacağız. Bu durumda s neydi? Üçgenin çevresi bölü 2 idi. O zaman 9 artı 11 artı 16 bölü 2. 9 artı 11 20 artı 16 36. 36 bölü 2 de 18 eşit. s eşittir 18. Şimdi gelelim alana. Heron formunu uygulayarak bulduğumuz alan ne olacak? 18 çarpı 18 eksi 9 çarpı 18 eksi 11 çarpı 18 eksi 16'nın karekökü. Bu da 18 çarpı 9 çarpı 7 çarpı 2'nin kareköküne eşit. 18 çarpı 9 çarpı 7 çarpı 2'yi biraz düzenleyeceğim. Böylece karekökü daha rahat bulabiliriz. Bunu 36 çarpı 9 çarpı 7'nin karekökü olarak düzenleyeyim. Ve bu da 36'nın karekökü çarpı 9'un karekökü çarpı karekök 7'ye eşit. 36'nın karekökü 6 9'unki 3 ve negatif kareköklerle işlem yapmıyoruz çünkü bir üçgenin kenar uzunluğu negatif olamaz değil mi? O yüzden bu da 18 çarpı karekök 7'ye eşit. Evet şimdi siz de gördünüz Heron formülü kullanarak bir üçgenin alanını hesaplamak sadece birkaç dakikamızı aldı. Hepsi bu kadar.